Sınavlarda sıklıkla karşılaşacağınız ve termodinamik için çok önemli olan iki önemli şeyden bahsetmiştim. Bunlardan birincisi, basınç çarpı hacim bir sabite eşittir. İkincisi ise, basınç çarpı hacim bölü sıcaklık da yine bir sabite eşittir. İlk basınç çarpı ilk hacim bölü ilk sıcaklık, son basınç çarpı son hacim bölü son sıcaklığa eşit. Enerjinin değişmediğini kabul ediyoruz ve bunun hakkında daha sonra detaylı olarak konuşacağız. Hatırlamanız gereken diğer şey basınç çarpı hacim n çarpı r çarpı t'ye eşit. n bu arada mol sayısı. Mol düzine gibi bir sayıdır ama çok daha büyük bir sayıdır. Yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 23. r evrensel gaz sabitidir ve 8,31 Jül bölü mol çarpı kelvin'dir t ise sıcaklıktır ve onu da kelvin cinsinden yazmalıyız. Bu formülü şimdi kutu içine alayım ve bir problem çözelim. Evet, elimizde bir balon var. Balon ve balonun hacmi 1 metreküp. Yani bayağı büyük bir balon. Şimdi 1 metre kübü hayal edersek kocaman bir balon olduğunu görebilirsiniz. Şimdi hacim 1 metreküp ve basıncı da 5 pascal olsun. Pascal, Newton bölü metrekare demek bu arada. Balon bayağı ılık bir ortamda. Sıcaklığı 20 santigrat derece olsun ve içi de helyumla doluymuş. Sorumuz şu, balonun içinde kaç tane helyum molekülü vardır? Evet, kaç tane helyum molekülü? Güzel. Şimdi verilenleri eşitlikle yerine koyalım. Basınç 5 değil ama bunun birimde yazayım. Sınavda birimleri mutlaka yazmalısınız. 5 newton bölü metre kare çarpı hacim. Yani bir metreküp. Mol sayısı n çarpı evrensel gaz sabiti 8,31 jül bölü mol çarpı kelvin çarpı sıcaklığa eşit. Sıcaklık kelvin cinsinden ve unutmayın bunu da santigrat santigrat dereceye 273 ekleyerek buluyorduk. O zaman ne olur buna 273 eklersek 293 kelvin olur değil mi? Metre kare metre küple sadeleşince metre kalır, sol taraf 5 newton çarpı metre olur. 5 newton çarpı metre. Newton çarpı metre de Joule'e eşittir. 5 Joule n mol çarpı 8,31. Joule bölü mol çarpı kelvin. Çarpı 293 kelvine eşit. Kelvinler gitti. 8,31 çarpı 293. Yani 2434,83 Joule bölü mol kalır. Mol sayısını bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını bununla bölelim. Birimler gider ve 5 geriye kaldı. Böylece n 5 Joule çarpı 1 bölü 2434,83 mol bölü Joule'e eşit. Bununla böldüğümüz için şimdi ters çeviririz ve mol bölü Joule olur. Buradaki Joule, bu Joule'ü götürür. 5'i buna bölersek de mol sayısını bulacağız. O zaman 5 çarpı 2434,83'ün çarpmaya göre tersi ve sonuç sonuç 0,002 mol olur. Tam olarak 0,0021 mole eşit. Bu sayı size çok küçük gelebilir ama bir de molekül sayısını hesaplayalım şimdi. Avagadro sayısını yazmak için, şimdi şu boşluğu kullanayım. Daha önce Avagadro sayısının ne olduğunu söylemiş miydim? Avagadro sayısı bu sayı çarpı molekül sayısı bölü mol. Avagadro sayısı 6 virgül binde 22 çarpı 10 üzeri 23 molekül bölü mol. Payda molekül, paydada ise mol var. Mol sayısı 0 virgül 0 0 21 10 binde 21 Peki kaç tane molekül var? 0,0021'i Avagadro sayısı ile çarpıp, kaç tane molekül olduğunu bulabiliriz. Kolay. Yani 0,10021 mol çarpı Avagadro sayısı çarpı molekül bölü mol. Bu molekül, bu da mol. Şimdi hepsini yazınca, moller birbirini götürdü. Avogadro sayısının 6,0022 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu hatırlayalım ve onu 0 virgül 10 binde 21 ile çarpalım. Bu da 0 virgül 10 126 çarpı 10 üzeri 23'tür. Bu 0 virgül 10 binde 126. Aslında o 1 virgül 26 çarpı 0 virgül 1 ile aynı şey. Ve çarpı 10 üzeri 23 de var değil mi? Çarpı 10 üzeri 23 de var. 10 üzeri eksi 2'dir. Yani 10 üzeri eksi 2 yazıyorum. Şimdi elimizde 1,26 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 23 var. Sonuç 1,26 çarpı 10 üzeri 21 olur. Kabaca 126 ve devamında 19 tane 0 var. Ya da aşağı yukarı 1 ve yanında 21 tane 0 var. Ve bu balon içindeki helyum molekülü sayısı. Çok da zor değilmiş değil mi? Zor kısmı Avogadro sayısını evrensel gaz sabitinin 8,31 Jül bölü mol çarpı kelvin olduğunu hatırlamak ve sıcaklığı kelvine çevirmek. Ve sonra da tabi birimleri doğru yazdığımızdan emin olmak. Bazen mesela hacim litre cinsinden verilebilir ve tabi bu durumda onu metrekübe çevirmelisiniz. Basınçta atmosfer ya da bar olarak verilirse onu da paskala çevirmelisiniz ya da Newton bölü metrekare cinsinden yazmalısınız.